Evet yine ekran paylaşımını bundan yapıyorum şu anda e, diğer bilgisayarım yanımda değil format attırıyoruz ona arkadaşlar o yüzden yine yani bir süre tüm paylaşımlarımızı bundan yapacağız yeni bilgisayar geldiğinde e, çektiğim videoları da bu şekilde daha rahat izleyebileceksiniz şu paylaşmayı durdur butonunu gizlemeyelim Bugün Brawl Stars'a e, yeni gelecek olan özellikler varmış. Mesela Leon'u yüzüncü e, seviyede atacakmışız. Yani Kupa onunla ekleyeceklermiş. Ben pek inanmadım çünkü Leon'un uzun zamandır bu şekilde bir kostümü bile yok. Sağ tarafa bakın arkadaşlar. Leon'un uzun zamandır e, bu şekilde bir kostümü de yok. Hem şu gelecekmiş neyse. E, ne bravel disk. Ne bravel disk. Yeni özellik. Ne bu? Talet falan mı? Karakter mi yoksa? Evet zaten bunlar karakterlerin rozetleri. Bunları biliyorsunuz. Bunları anlatmama gerek yok. Ee, Rex diye bir karakter gelecekmiş. Fakat bu karakteri ben yasaklandı diye biliyorum. Yani gelmeyecek. Onu şimdi yine paylaşmışlar. Evet. E, Idea diye bir karakter. Bu da bu şekilde. Ee, belki bu gelebilir yani bilmiyorum. En son geçen sene haberi duyurulmuştu arkadaşlar ama gelmemişti. Bu sene belki gelebilir. Yani güzel bir karakter gibi gözüküyor. Fakat denemesini yapmamışlar. Biz de nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Hatta burada o karakterin ultisi var. Ultisi şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Evet fakat niye bunlar hala gelmedi? Bu sorunun cevapları gizli yani gizli. İki senedir herkes şu karakteri bekliyor. İki sene. Yeni efsanevi diyor. Oha diyor. Yeni efsanevi. Bu kim olabilir acaba? Bence Söpş. Yok. Arkadaşlar şu ya Tara'ya ya da Gale'a bir şeye benziyor. Şuradaki karanlık şey soyun üstünde. Bu zaten Brawl Stars kart seti. Kutu seti. Evet. 11 yeni özellik diyor. Şurada mega kutu kırmızı mega kutu olacakmış. Gördüyseniz. Kırmızı bir mega kutu. Sonra şuna bakalım. Ee, burada Evet. Geçen videoda bu karakterden bahsetmiştik arkadaşlar. Geçen videoda bu karakteri görmüştük. Galiba bu sene o gelecek. Yeni kromatik efsane. Evi olarak ee, Kutuların rengi değişecekmiş Yani kupa yolunda ilerledikçe falan Kupa attıkça bize böyle değişik değişik kutular verecekmiş Şurada şöyle hatta Yeni kromatik karakter Javs geliyor Javs Javs da bu sene gelecek Herhalde ee, Manny Manny Ne? Orada detayı var diyor Yok ki o başka bir şey. Meni diye bir karakter gelecek. Aksesuar, yıldız gücü falan çok değişiye benziyor. E, destansı karaktermiş. Şu arka renginden anladım. Pembe yani, mor. Evet, Fira. Fira diye bir karakter gelecekmiş. Su. Bu ne su? Üç yeni karakter. Su diye karakter mi olur ya? Belki yani Fira gelebilir onu bilmiyorum Ama bu da değişik bir karakter Kedimeni. 9 Dokuz seviye falan Yıldız gücünü aksesuvanı falan Her şeyini hazırdan gösterin bunların ya Şu sağ tarafa bakın arkadaşlar Dokuz seviye yazıyor Üç yeni karakter diyor Ateş Fira Ateş demek mi fire değil mi ya Neyse ooo ne yaptın be ne yaptın arkadaşlar bir sürü güncelleme gelmiş örneğe yani yine oraya geliyiz evet bu el primo Evet Primo. Toxit Primo muydu? Neydi? Öyle bir şey. Şu yeni özellikleri hemen bu videoda hızlıca bakalım. Evet. Disco Search. Arkadaşlar Disco Search. Ben Kaç elmas? Onu söylemiyorsunuz. Bu ne? Chester. Chester. Jester happy girl ki. Jester will dost to make. Jester bir çocuk katil palyaço diyor. Evet. Düşmanlarına sakız topu atar diyor. Ne alaka? GF pek ya falan bunu hep çakma isimler G göstermek için. Aksesuarları değişecekmiş herhalde. E, spores 9 seviye. Böyle hazırdan gösteriyorlar hepsini. Tamam. Şöyle mantar kafalı bir şey gelecekmiş işte. Spores, spores sustun. %100'de 50-50, 60-60 dolduruyormuş. Yani çevdilerime göre arkadaşlar bu da yeni karakter hatta rozeti de altta şu şekilde evet yeni efsanevi kit Kids. kit Kids. kit sen daha çok ben seni Tala'ya benzettim sokak ninjası Tala'ya benzetim. 2. günde savaş kutusu, 3. günde büyük kutu, 4. günde enerji, 5. günde yine küçük kutu, 6. günde yine büyük kutu. Ama ödüller hep aynı. Şu ikisi aynı. Sadece şu değişik. 7. günde de mega kutu veriyor. Günlük hediyeler. Vay solo duo. He, solo. 2020. Kardeş sen ne yapmışsın Bu özellikler gelmeden önce çekmiş adam bu videoyu Bu özellikler şu anda e, Oyunda var yalnız Görebilirsiniz yani so, Duel falan Duel demek e, 3 tane mega kutu 10 tane büyük kutu 30 tane savaş kutusu Ya yani mega kutulardan Karakter falan çıkmıyor zaten onlar hikaye Küçük kutuları 30 mu yaptınız ki onlardan daha çok çıkıyor diye. 170 taş. 3000 yıldız puanı. Ultra box. Ultra kutu. Elmas kutu deseymişsiniz. Daha iyi olurmuş. Ee, böyle ne Bravo box. Yeni Bravo kutusu gelecekmiş arkadaşlar. Bunu da kaçırmayın. Şurada 8 dakika olmuş. Yuh. Evet, virüs nani, COVID-19 nani, COVID-19. Nanin de bu yeni kostümü olacak Evet, bu da... Eee, Game Mode Idea Basket Brawl. Basket ne ya? Ne alakası var şimdi bu harita? E, nasıl yapacağız yani basket haritasını onu anlamadım ben. Basketball oynayabileceğiniz bir harita. Ya basketball diyorsun da nasıl yapacağız haritayı? Onu bir söyle. Sonra şurada zaten yeni gelecek karakterlerin hepsi... ...Stick Sky. Sky, Auto diye bir karakter var. Ee, arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Auto yasaklandı yani gelmeyecek. Onu boşuna beklemeyin. Hep geçen sene böyle dediler. Ne zaman gelecek bu karakter? Ne zaman gelecek bu karakter diye. Auto gelmeyecek. Evet, Elmas logoları. Arkadaşlar eleman sucusu değişti. Game mod idea. Aksesuar ve iki tane yıldız gücü kullanabilirsiniz. Hmm, güzel. Şurada ne var? Hemen buraya da bakalım. Evet burada like atın abone olun falan diyor ve videomuzun da biz burada sona gelin. çok uzun olmuş zaten. Daha fazla